Bugün 29 Ağustos 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay güne sabit ve pratik enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve konsantrasyonumuzun yükselmesi güne başlarken bize destek olabilir. Güçlü ve güvende hissedebiliriz. Daha iradeli ve motive olabilir, odaklandığımız işlerden de sonuç alabiliriz. Öğle saatlerinde boğa burcundaki ay kova burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Duygusal beklentiler artarken davranışlarımızda aşırılıklar gözlenebilir. İşte artışı, tembellik, müsriflik gibi eğilimleri kontrol etmekte fayda var. Akşam saatlerinde ise boğa burcundaki ay başak burcundaki Merkür'le üçgen açı yapacak. Zihinsel enerjimiz ve iletişim yeteneklerimiz yükselebilir. Çevremizde daha kolay uyum sağlayabilir, faydalı bilgi alışverişleri yapabiliriz. Kalabalık sosyal ortamlara girmemiz ve bu ortamlarda oldukça eğlenceli saatler geçirmemiz mümkün. Bazı hızlı gelişmeler yaşayabilir ve özel yaşamımızın olumlu yönde değiştiğini de görebiliriz. Ay akşam 19.41'de İkizler Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün zihinsel aktiviteler, iletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkileri günlük yaşamda daha belirleyici olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.